Öncelikle neden aile konusu bu kadar önemli ve aile nedir? Müslümana göre aile annenin, babanın, dedenin, anneannenin, dedenin, babannenin sizden doğan çocukların ve onlardan da doğmuş çocuklarınız varsa torunlarınızla beraber oluşan ve bütün cemaati İslamiye'ye sorumluluk addeden bir özelliktir. Ama kurduğunuz ailenin bu İslami dünyaya karşı da bir borcu vardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en fazla Medine'de de Mekke'de de en fazla önem verdiği konu aile yapısının bozulmaması üzerindedir. Nasıl bozulmaması üzerine basit bir örnekle geçeyim orayı. Mekke'den ayrılmışsınız hicret etmişsiniz Medine'ye gelmişsiniz. Ve Medine'ye gelirken kimi çocukların anne ve babaları küfrü seçmişler. Müslüman olmayı reddetmişler. Mekke'de yaşarlarken kafir olan anne ve babalarına karşı dahi itaatsizlik etmemelerini, onların isteklerini hala yerine getirmelerini emreden bir peygamberden bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Bu emri ilahi neden yaptırıyor Allah Resulü? Aile kurumu bütün dünyanın temelidir Hazreti Adem'den bu yana anan baban kafir olsa dahi bu sistemin yıkılmaması için sabret. Bu ailenin bütünlüğünü sağlayacak ana unsur kavrayamadığımız için anne ve babalar Çocuk yetiştirme usullerinde değiştirdikleri için bu durumdayız. Çünkü evlenen her yeni çift anne ve babalarından aldıkları eğitimle geliyorlar. Demek ki son 20 yıldaki anne ve babalar bir şeyi yanlış yapmışlar. Sevgi ve saygı nedir? Önce onu bir anlayalım. Ardından da bunun oluşumu için gereken süreç herhalde konuşmamız gerekir bir şeyi seviyor olmanın kökeninde, sevmenin kökeninde sahiplenmek vardır. Sahiplenmediğiniz şeyi sevemezsiniz. İnsan, sahip çıkmaya kabul ettiği şeyi sever. Yani bir kadın bir erkeği ve bir erkek bir kadını sevme sebebi, sahibiyet ve aidiyet duygusudur. Bir yandan sahip çıkmak istemek, bir yandan da bir şeye ait olmayı isteriz çünkü yaratılışımız böyle. Şimdiki bizim kızlarımız ya da erkeklerimizin bir cümlesi var. Kimse bana sahip olamaz. Bana kimse sahip kimse benim sahibim olamaz. Halbuki arkadaş, aynı adamın kurduğu cümle şu: Ya Rabbi ben sen hayırlı bir kulun olmak istiyorum. Bana sahip çık Rabbi. Ya Rabbi bana sahip çık. Herkes kendisine sahip çıkılmasını ister. Nereye kadar? Nefsinin hoşuna gitmeyen şeyler ondan istenilene kadar. O gün geldiğinde kullandığı cümle şu. Bana sahip çıkamaz. Sahibiniz yoksa hayvandan bir farkınız kalmaz. Kusura bakmayın hayvanların bile önderleri var, liderleri var, grupları var, avcı takımları var vesaire. Sahibiyet insaniyidir. Sahibiyet duygusu olmayanın aidiyet duygusu olamaz ve gelişemez. Bunlar birbirleriyle ilişkilidir. Yani kadın ve erkeğin evlilik ilişkisi kurarken şunu baştan kabul edeceksin. Taraflardan birisi diğerine ikisi birbirine hem sahiptir hem aittir. Ama işine gelmeyen yerde bundan vazgeçiyor olman bu sevgiyi bitiriyor. Peki bunun karşılığında saygı nedir? Saygı şudur kardeşim. Sahip olduğun ve ait olduğun şeyden senin hoşuna gitmeyen bir şey hasıl olduğunda dahi buna karşılık senin bunu sineye çekebilmendir. Saygı ve sevgi nasıl oluşur? Üç şey yoksa ne saygı vardır ne sevgi vardır. Oluşturamayız. Bir, sabır. İki, sadakat. Üç, sohbet. Birinci mesele sabır meselesidir. Ne olduğunu anlatalım. Sabrı olmayan adamın imanı yok olmaya hazırdır. Çocuk bazen bir cümle kuluyor. Ben çok sabırsız biriyim. Arkadaş sabır imandandır dikkat et. Sabırlı olmaya gayret ediyorum. Sabırlı olmakta zorlanıyorum diyorsan iman hakikatinde problemin vardır. Namazın eksiktir. Ya olur mu abi? Beş vakit kılıyorum. Kılarken bir kontrol et bakayım. Seccade misin? Havalimanında mısın? havai adalarında mısın? Başka bir düşüncede misin? Sabır imandan gelir. Namaz kılmamış. O namaza hakkıyla kılmamış. Oruç tutmamış. Zekatını, haccını, umresini, iyiliğini yapmamış bir adamda zaten iman kuvvetlenmiyor. Kuvvetlenmeyen bir imandan ise sabır hasıl olmuyor. Sabretmek, hukukun çiğnenmediği alanlarda başa gelen bütün her şeyi imtihanı ilahi olarak kabul edebilmek cesaretidir. Sabırsızlar korkaktır. Cesurlar çok sabırlıdır. Şimdi hayatımızın her alanında sabır, çok güzel tamam sabrettik. Ya konu eve gelince, aileye gelince, kadının ya da erkeğin şunu deme hakkı yoktur. Çünkü Allah-u Zülcelal dikkat edin mal, can, evlat diyor. Yani imtihan evin içinde başlar ve imtihan evin içinden kazanılmaya başlar güzel kardeşim. İlk mücadele evdedir. İlk cihat evdedir. Cihadın farz olduğu ilk yer evinin içidir. Ve sen daha evinin içinde bir hanımefendiye yahut bir hanımefendiye bir beyefendinin herhangi bir tuhaf kuyuna daha ona sabredemeyeceksin. Ama çıkıp diyeceksin ki ya ben Allah'a hizmet edeceğim yavrum sen daha 100 metrekare evde yapamadın bu işi nereye çıkıyorsun sen yani beyefendiler insan evinin içinden anlaşılır öyle dışarıda tatlıymış hoşmuş çok beyefendiymiş hiç kimseyi ırgalamaz zaten kadının ya da erkeğin ilk cümlesi oluyor ben böyle şeylere sabredemem o zaman imanınız zayıf. git imanını güçlendir sabır meselesi yoksa sen o evde birlik sağlayamazsın Sabrınızı bitiren şey ekonomik koşullar değil. Sabrımızı bitiren şeyler imani eksikliğimizdir. 2. Sadakat. Sadakatin konusu namus değildir. Eşimden sadakat bekliyorum diyen her insanın aklında ilk cümle namussa o beyefendinin gençliği ya da hanımefendinin gençliği bayağı hızlı geçmiş demektir. Sadakatin başladığı yer şurası. Kocamın bütün hatalarını örtmek, hanımın bütün hatalarını örtmek. Şimdi kalmadı ki. Şimdi hata arama arayışındayız. Herkes birbirine hatasını arıyor. Halbuki İslam'da evlilikle alakalı ayet-i kerimede kullanılan ifade şu: Onlar birbirlerinin örtüleridir. Karı koca için Allah yüce Kur'an-ı Kerim'de bu ayet kullanıyor. Arkadaş şu evliliğe bak. Evin içinde ne olmuşsa kayınvalide, kayınpeder, baldız, yenge herkesin haberi var. Böyle evlilik olmaz arkadaşlar. Madde bir evinde iyi olan bir şeyi başkasına anlatma, nazar değer. Kötü olan bir şeyi anlatma bir ayıbı örtmeyip anlatanın on ayıbını yerle yeksan eder dökerler. Evin içi sır kapısıdır. Karınla yaşadığın, kocanla yaşadığın en ufak problemi kayınvalidene, kayınpederine anlatıyorsan sen dedikoducusun. Anlatmış olmak sadakati çiğnemektir. Üçüncü konumuz sohbettir. Sohbetse Zannettiğiniz gibi dışarıda olanı anlatmak değildir. Çünkü o da bir dedikodudur. <gülüyor> Çünkü sohbet kelimesinin köküykeni habbedir. Sevmektir, sevgiyi arttırmaktır. Muhabbeti arttırabilmektir. Orada dertleşebilmektir. Beraber güldüğünüz kadar beraber ağlayabilmektir. Cemaati İslaminin en büyük cemaati ailedir. Beyefendiler, evinizde namaz kıldırınız. En azından bir akşam namazı, en azından bir yatsı namazı çocuklarınızla ailenizle beraber namaz bittikten sonra bir tesbih estağfurullah elazim desiniz sesli sessiz canın nasıl istiyorsa la ilahe illallah desiniz biraz selevat çekseniz zaten ondan sonra dedikodu yapmaya utanacaksınız kavga etmeye utanacaksınız ya beyler bunları yapmak zor değil. O zaman öz cümle şu Sabır yoksa Sadakat yoksa Sohbet yoksa Sevgi ve saygıyı kuramazsınız Kuramıyorsanız Boşanmaktan başka bir ihtimaliniz zaten kaldı Dolayısıyla Burada da Tarafların anne ve babalarına da düşen Önemli vazifeler var Kızın seni arıyor Kocasını şikayet edecek bir daha bana kocanı şikayet etme. Oğlun anneyi arıyor. Anne şöyle şöyle oldu. Sakın bir daha duymayayım namussuz adamlar karısını şikayet eder. Olacak çünkü bunlar. Normal. Dediğim gibi çizgisini aşmayana kadar. Aile kurumunun esasları kültüre göre belirlenmez. Bu esaslar dinen belirlenmiş esaslardır. Bu ailenin imamı bellidir, erkektir. Cemaati bellidir, kadın ve çocuklardır. Bunun dışında bir etkeni evinin içine sokamazsın. Bu aralar şunu çok verdiler. Sanki Müslüman bir ailenin, Müslümanca yaşayan bir ailenin, modern bir aileye göre çok mutsuz bir hayat, çok ...düzeysiz yani çok eğlencesiz bir hayat yaşadığını zannediyorlar. Ve bu eğlencenin dışarıdaki yemeklerle, aksiyonlarla ve aktivitelerle olduğunu zannediyorlar. Siz böyle zannetmeye devam edin. Dünyanın en zevkli, en muhabbetli, en komik, en ilginç, en heyecanlı evleri hakiki Müslümanların evleridir. Sebep şudur, o evde her zaman başkasının derdi konuşulmaktadır. O yüzden hemen çözüm üretmeniz lazım. Bir fakir var, bir çocuk var. Evlenecek bir şey yapmak lazım. Milli bir mesele değildir. Hemen çevredeki problemlerdir. Bir başkasına yardım etmek var, var. zaten iş bitmez Müslümanın evinde. Öbüründe iş bittiği için hanımefendi, beyefendi kendini sokaklara atmaya mecbur hissediyor. Aksiyon Müslüman'ın evinde bitmez. Gavurunun evinde aksiyon olmadığı için dışarıda aksiyon arıyor. Aksiyon Müslüman'ın evindedir. Muhabbet değil sadece, gerçekten ama hakikaten işin zevkli tarafı budur. Zevki bozan incelikler de bunlardır. Bunu belirtmiş olduk. Bunu anlatmaya gayret ettik ve çok kısa yoldan anlatmaya gayret ettik. Uzun uzadıya değil. Vallahi, billahi, tallahi mesele bu kadar basit.